ki benzin fiyatlarına bazı eleştiler eleştiler olmuş. 200 bizim benzin fiyatımızı. Yani eskiden eskiden şeydi orada. Yani eskiden pompa cihaz ettikte zaman 200 lira Doldur diyorlardı böyle. Şimdi ise 200 liracık 200 liralık alabilir miyim diyorlar şimdi. 200 liracık. Şimdi Tayyip sayesinde, Cezayir'dan sayesinde bu millet saygılı olmuyor öğrendi. pipar olmuyor öğrendi. Aynen öğrendi. Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar yine ETS2 arkadaşlar. İşte oynuyoruz arkadaşlar. Şu an şey yapıyorum. Yük alıyorum gördüğünüz gibi. Serbest yük. Kendi dorsemizle. Şimdi Allah! Allah! Yine koluna basıyorlar bak ya şerefsizler. Bakalım neyin şey oluyor mu? Oluyor. Tamam. Pıragal. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar ben Ege. Gereksiz boktan kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ets 2'nin yeni bir bölümüyle yeni karşınızdayım. Bu arkadaşlar gittim. Kendime bir tane Mercedes Benz şeye aldım. Tır aldım. Kamyon aldım. Mercedes Benz. Çek kodumu. Böyle... Çek bir nefes. Full... Bu full full full, full, full paket. Full full. AMG GT. Şimdi... Evet, şimdi EM de beraber Prag Prag'a doğru gideceğiz. Çek Çekoslovakya Prag. Çekoslovakya arkadaşlar yanlış olmasın. Yani Çek ya falan Çekoslovak. değil. Evet, kimisi Çekya diyor. Biz, biz bizim için olursa şey Çekoslovakya yolusu. Avusturya ise Avusturya rejisti tamam. Yine EM'ci ben şu an şeye gidiyorum. O Yükün olduğu yere. Sen neredesin bilmiyorum. Ben şu an kalahisteyim. Yükümü yüklettirdim. Ben de kalahisteyim. Ha seni gördüm Halika'da. Tamam. Sen de mi buraya ben, geliyorsun? Ben, ben direkt dosyayı alacağım. Allah Allah kamyon dönemedi. Evet. Şimdi evet buraya geldim. Evet bebeğim. Serbest çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Ben serbest meslek arabayayım ben. tyler Durden Adam tyler Durden kullanıcı adını almış. O o Tyler4'ün Dur böyle gülüncü götün iki kıl bile olamaz Götünün kılın. Lan ne? Benim altında, benim altında Meto turizm yapmış bak. Adam ismini. Benimim <gülüyor> altında, benim altında koc Mercedes Benz var. Çek bir duman, çek bir nefes, <gülüyor> altımda bir Mercedes, Benz. Onlara benden bahsedecek bir duman dedi, çektim nefes. Altımda bir Mercedes, Benz, gaz var yok bizde geri vites. Aldım her şeyi, posta, postaları da aldım, yola, yola çıkıyorum şu an. Görüyorum seni. Sen, ben... İngerimi de verdim. Of gazı, gazı da köklüyordum, gazı hiç çekmedim ayağımdan. Geçişini gördüm, insan bir kenara çekip bekler. Bekliyorum Mersin'i, belki ben şimdi yavaş, yavaş gidelim yolda. Merak etme. Zaten, zaten en iyisi, en hızlı en yüksek en iyisi ızlığa ulaşan ilk Tikenya, sonra Volvo, daha sonra Mercedes diye biliyorum. Bilmiyorum veya. Ama Mercedes o kadar hızlanması iyiydi. Daha çok Mercedes böyle Allah. Allah. Daha çok Mercedes böyle konfor. Mercedes böyle konfor da katıyor. Böyle işte sürücü, sürücü kişi böyle uzun yolculukta böyle ki böyle ra rahat ediyor yani güzel yani konfor yani klasik Mercedes elit. Mercedes bekliyorum yolda. Mercedes yolda yolda bekliyorum. Goya yolundayım Goya yolunda. Goya yolundayım Goya yolunda. yolda sen neredesin geliyor musun? Geliyorum geliyorum. Yolun ortasına fener feneri, şey fener el feneri mi, el freni. Evet el freni. <gülüyor> Aynen el feneri çektim. <gülüyor> tamam yine önden git. Çünkü yolda da yine ben karıştırdım. Allah. ALLAH! ALLAH! ALLAH! Çarpma lan hmm, yine. Hayır! Hayır! Hayır! Arkamdaki olası fı çocuğu. Olası fı bana çarptı. <gülüyor> Motherfucker Mother, you, fucking idiot. <gülüyor> fuck you, fuck you, fuck you. O çocuğu. O çocuğu. Çaptı lan, arkadan. Göt. Gel bak, o da çocuğu. O çocuğu. bakayım. Yüzde hasar aldım, yüzde iki de dosya hasar aldı. Bak yine Ukrayna. Arkamdaki o suçcu, çocuğu suç basmış, 200'e gidiyor. Basmış, 200'e geliyor, çarptı bana. Kırmızı ışık. Kırmızı çıktı, duramadı. Aa bu da döneme. 200'e gidiyor o suçcu. Bu rostu suç çocuğu. E sakin olalım. Sakin ol, Sakin, sinirlerine hakim ol Mercedes Benz, Mercedes Benz bizi rahatlatır, rahatlatır şimdi, konforluyla Masaj, Rahatıyla, Mercedes koltuk. Benz masajlı Evet, koltuk. Masajlı, masajlı koltuk Mercedes Benz bizi şey yapar rahatlatır. Tabii ki, tabii ki o, sen niye yavaş gidiyorsun, ben artık bas Eee sen yetiş diye Yetiştim, bas bas Arkandayım Basıyorum, basıyorum, bendeki yük de ağır bir yük, 18-10 Abi az kaldı ben şimdi çarpacağım sana Tam götündeyim. Fark ettim. Bir free çekip böyle seni. <gülüyor> önümüzde Ahmet. Evet. Vallahi ben Mer Mercedes Valla Paça şey pahalıdır. sen ödersin Önümüzde Ahmet var. Bi mapımda, bi mapımda koskoca Mercedes Benz var. Hiç böyle hiç böyle benzemezsin. Önümüzde yalnız Ahmet var. Ney? Ahmet hemen Ahmet'i şey yaptı oğlum gitti. Ahmet, Ahmet deyince aklına bir şey geliyor mu? Söz ben aşağıda çem onu. Ahmet yürüsene, iyi bene, iyi bene. Yürüsene, iyi Evet Ahmet'e, Ahmet e. hala Ahmet, yavaş mı gidiyor Ahmet? Aler, Ahmet hala bu sırada acaba? Ne? Konel bas, konel. Bas bas konel bas. O şu şu. Buras Hızlı git, hızlı gitsen sen de konutuna sen de. Dev olup şu çocuğu hızlı. Buras piç oju. Gitti. O korna çalıyor. Dede olup çocuğu. Burası bu çocuğu. Hızlı gitti de Gerek yok, gerek yok. Şimdi Ahmet ince aklına bir şey geliyor mu? Ahmet yok. Ahmet, Ahmet öldü. Mi? Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. <gülüyor> evet, gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. Ahmet! Ay gruptan üniversite'den hatırladım mı? Hatırladım, hatırladım. Ahmet yok. Hadi. <gülüyor> Bu adam Bu adam şey taşıyor lan lo lo lokomotif taşıyor. Loko, lokomotif. Lokomotif. <gülüyor> lokomotif taşıyor. Allah kaç tane araba geliyor. Bu şarkının pelemek çoğunlukla. Bu ne neyi öğrendin? Ne öğrendin? Dilif 5 tane N World. E şey oluyor değil mi? O Hollanda oluyor. Aynen, aynen Hollanda. Hollanda, Kuzey Belçika işte biz bir ara şey yapıyorduk. Kaiser Rush ve HOI 4 oynuyorduk. Ben Hollanda'ya geçmemiz lazım ya. Yani. Ben ben Hollanda almıştım Hı. arkadaşlar. E. Flanders'ı Valonya'da şeyin papatıydı, Almanya'nın papatıydı. Dedim şey salaklayım ben dedim aradan. Flanders'ı e dedim salaklayım dedim. Ha ha. he. değil mi onu? Hatır, ben hiç hatırlamıyordum. Almanya sabahı savaşı ilan etmişti sonra ben Endonezya'da yaşıyordum en son. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Allah. Allah. Allah. Allah. Ahmet kaza yapıyor. Ahmet'in şeyi deviriyordu. Burası, bu çocuğu. Burası, bu çocuğu. <gülüyor> Gözümünde adam devriliyordu. Hmm. Bak şu Ahmet çok sakat Ahmet'i geçmem lazım. Şey hmm, devrilecek gibi duruyor. Ah evet. Dün, dün zaten attığım fotoğraflarda her şeyi gördüm. Herkes öyle çökmüş. Başta konuş ama Nikolay Ayla sabah falan duyuyordum orada. Bismarck şeyden sonra çökmüş. William, Meclen sonuna İkinci villan bir Oh no it starts to snow <gülüyor> Hiç kimse şu kare beklenir Omelette benim. yavaşla yavaşla Ben burada ah Ahmet ile Ahmet ile savaşıyorum burda Ahmet'in mal, mal mal kullanışıyla savaşıyorum burda Allah Ahmet Ahmet Ahmet Ahmet, Ahmet olası mı çocuğu Olası mı çocuğu <gülüyor> Ne oldu? <gülüyor> İzlersem benim videoda yok oldu ama Hava yok oldu? Tam önümüz temizlendi. Tan mı yedi o? Kaza yaptı, ayva yedi, Odası çocuğu. Orospu çocuğu. Belliydi zaten. Allah Allah! Savaşay'a yedi yazmış odası bir çocuğu. Orospu çocuğu. Üstüme üstüne doğru yaptı. Nersen geliyor musun? Geliyorum. Ah, hayır, hayır, hayır, hayır. Bir bana kafadan giriyordu tam da chat ekranına. Evet, açtı. Şey, o savaşay'a yedi yazıyor değil mi? O, o adam. Bilmiyorum. Bakacağım bir. bir konvoy var. Güzel, güzel, güzel. Ey. Allah Allah! Şaptım <gülüyor> Ah, sana biraz dokun. İzle Yüz, bir izle bir asar. He. Ee. Ha, tamam, istavi de ettim. Tamam, yolumuza devam edelim. Al. Ah. Şey, hemen bak hemen menfez yol yazdım azdım. Aa dur, bu da polis çevirme yapmış. Ondan şey var. Abi sen ne diyecektin? Ne diyecektim? Şimdi insan büyütüyor ki benzin fiyatlarına bazı eleştirenler olmuş. FETÖ Bizim benzin fiyatlarımızı. Yani eskiden eskiden şey diyorlardı. Eskiden pompa cilttikleri zaman 200 lira. Doldur! diyorlardı böyle. Şimdi ise 200 200 liralık alabilir miyim? diyorlar şimdi. Şimdi Tayyip sayesinde Bizim Tayyip Erdoğan sayesinde bu millet saygılı olmayı öğrendi. Pipar <gülüyor> olmayı öğrendi. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu Ya işte, ayaklı o ayaklı olmayı öğrendi. Dur kelim akmurk mi? Nasıl yani biz önceden ahlaksız mıydık? Evet, CHP döneminde. Evet. Her herkes ahlaksızdı. CHP dönemi öyleydi. Hangi yani, şimdi ama... git İzmir'in git İzmir'in sokaklarına gez herkes çıplak geziyor. Kışın da çıplak iziyorlar, yazın da çıplak iziyorlar. Dom bulamıyorlar giyecek Evet zina, zina yapıyorlar zina Tüm pü, gençlik bitmiş, bitmiş Nasıl bir böyle gençliğin? Tamam. Gençliğe bak gençlik bitmiş, amanı sikiyim böyle gençliğe Hayır beni sollama, bir de Bir de, bir o araya <gülüyor> Bir de bugünkü konumuz şey Bugünkü konumuz Girme, e, işte Türkiye, girme, girme, Türkiye ve girme. Türkiye üzerinden yapılan uyuşturucu ticareti. Kimse ne Türkiye üzerinden uyuşturucu ticareti yapılıyor mu? Aa, Emre? Hayır, bak, bak sen fütücüsün sen. Fütücüsün sen! Sen fütücüsün sen. <gülüyor> fütücüsün! <FETÖ> <sen. gülüyor> <FETÖ 'cüsün. gülüyor> Öyle şey mi olur? FETÖ'cüsün sen SEN FETÖ'cüsün Yapılmıyor mu Türk yüzünden Bey, uyuşturucu Böyle <gülüyor> şey mi olur? Ha yani bak İspanya'da İspanya'da biliyorsun 3 yıl önce mi 2 yıl önce mi ne İspanya'da bir tane Türk özel jeti yakalandı İçi full kokain dolu biliyorsun değil mi? Ya O FETÖ'cüdür o. Daha sonra Dahası bu bu malaikanlıktan sonra Venezuela'ya yeni yollar açmak için kim gitti? Evet, kim gitti? Seto, Peygurullah, Mülent, Şemsiz gitti. Hayır, eski eski başbakanımızın eski başbakanımız Binedi Yıldırım Bey'in oğlu Erken Yıldırım Bey gitti. Hayır, o maske ve tanış etti götürdü cebinde. El evet, cebinde ne götürdü maske, maske ve gitti değil mi? <Sessizlik> Aynen öyle. Maske de. Ben aykan zaten. Akan yediğim öyle iyi bir kişi ki öyle bir öyle bir iyi bir insan ki böyle insanlara yardım etme Fakir, yoksul insanlara yardım etmeden. Ben bu şey mi yapıyorum? Dinle. Ben üzerindeki insanlara yardım etmem lazım. Tabii ki. O zaman işte benim züde giderken işte test gitti. İşte maske gibi kiraya götürdük böyle insanlığı adlandan götürdü ama nedense bu bu kayıtlar giderken hiçbir şeyin kaydı yok ama hiç kayıtlarda gözükmemiş ama öyle bir şeyler götürdü Ya şimdi onlar devlet yapmış şimdi kayıt ettirip Venezuela'ya yardım ettik diye resmi olarak şey olsa ve hani dünya çapına Peki göstersek Peki okaratet kitinin hani, ve maskeyi şimdi, cebine mi koydu? şimdi Şimdi şöyle, aa bak sen kırmızılı kenardaydın. Aaa o da çocuğu. O da su çocuğu! Şimdi dümdüz gidiyoruz bu arada. Düz mü gideceğiz? Düz düz. Dümdüz. Şimdi tabii Erkan Yıldırım'ı biliyorsun hani büyük bir insan hani. Evet, evet, evet. Kalbi olsun, manevi olsun, maddi olsun, fiziksel olsun büyük bir insan. Cebi de. Cebi büyük. Yani cebine cebine öğrendiğin on bin tane maske ve on bin tane teşkiti mi sığtırdı cebine? Aynen öyle. Ya biraz da cep işi şey yani sonuçta eski başbakanımız... Allah! Allah! Kaza yaptılar burada. Al, Allah! Allah! Sen, sen... Allah! Allah! de biraz... Kaza yaptılar. Sende biraz kazaya girmiş. Yüzü onu nasıl sar aldın. Oha! Bana ne da oldu? vurdu. Ne oldu? Orası bir çocuğu. <gülüyor> Burası bir çocuğu. Ben onu, çek artık şu herifini çektim ben. Şunu şey yap ya. Vur ona sıkıştırdı ona bir şeyler yap. Vur ona vur anlısın stiko onu. Nerede o? Burada arkada. Arkamda mı tam? Arkamda. Bas bas bas. Hayır dur dur basmayacağım ona. Onu onu yolu ver yolu ben kapatıyorum. Kapat yolu kapat. Oh. Kapat yolu orası bir çocuğu. Burası bir çocuğu. Burası bir bir şey oldu çabuk o, o orospu çocuğunu ben bu çocuğu. atlayabileceğim yeter artık ya şey yap geri geri git vır adama geri geri git vır adama, <gülüyor> Giri, geri, git, adama. De, o, o osman tokadını çoktan hak etti o orospu çocuğu burospu bu çocuğu <gülüyor> ama bak İspanya'da o yakalan o özel türk jeti Jeti yüzünden işte şey oldu o o Türk şirketi kime ait biliyor musun o Türk Türk şirketi İspanya'da full koky indolu olan büjeti ya hangi holdinge hangi şirkete ait biliyor musun Bilmiyorum kime ait Bizim bizim o meşhur beşli kahramanlarımızın şeyi beşli kahramanlarımızın şirketlerine ait. E yani ne olmuş onlara aitse olabilir. Allah Allah Allah! ALLAH! ALLAH! ALLAH! Olas bu çocuğu! Olas bu çocuğu! <gülüyor> Kaza yapmış biz de ona buzduk. <gülüyor> Sen yavuk duruyorsun. <gülüyor> Şuraya bak ya! Lezzet Avrupa'yı bi bi bi bi konuşturmadan <gülüyor> bizi ya! Rahmet Avrupa! Kelepsiz Avrupa! Yan yatmış çabura batmış Ege. Bas biraz bakalım mi? Heh düzeldim. Çocuğu Burası Çocuğu o yapmış oldu. Benim arabada iyice Mercedes Benz ilk günden nerede geldi bütün ışıklar yanıyor <gülüyor> Allah'ım ne diyordum ha O İhtifanyada yakalanan Uyuşturucu dolu jet Bizim beşlik armanlarımızın Şirketlerine ait Ya şimdi Uçak konusu şöyle Hani Uçak direkt senin olmaya da bilir Kiralamış da olabilirsin Mesela Uçak Beşi şirketlerin Peki. Şirketlerinin birindedir o şirketlerden de biri kiralamıştır. Peki peki sayın saygıdeğer abimiz olan Sedat Peker neden uzanan öyle açıklamada bu açıklamada bulundu? Sen, sen, sen Venezuela Venezuela üzerinden Türkiye Türkiye üzerinden uçtuğu yollarını, her şeyi anlattı. Sen, en sen... son en son Venezuela Venezuela'ya <gülüyor> Allah ne oluyor? Su uçuyor yanında. En son Venezuela'ya bu yeni yol, yeni yollara adamak için Venezuela'ya kim gitti? Evet. Kim gitti? Eski Başbakanımız Binede Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Hayır ya, gitti. <gülüyor> Şimdi ben senin sorduğun sorularda bir FETÖ'cülük seziyorum. Senin sorduğun bu konuşma usluğunda bir FETÖ'cülük seziyorum. Ben FETÖ'cülere cevap vermeyim. Biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla Feto ağzıyla sorulan soruları da cevap vermeye gerek görmem. Ben Sen... ala ben say saygı değer abimiz olan Sedat Sedat Bey'in Sedat, Sedat Peker'in şeylerini söylüyordum. Ya Sedat Peker'in Feto ile balansı var. Ayn bunlar ayn. Vardır teybin bir bildiği. Peki bu Feto ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bir bağlantısı yok mu veya Sayın Ekonomi Bakanımız? Nurettin Devaleti'nin bir bağlantısı olmadı mı hiç geçmişte? Aldatıldık. <gülüyor> ee, işte Sedat Peker de aldatıldı. Yok, o FETÖ'cük. Eskiden, eskiden Sedat Peker çıkıyordu. Sedat babamız, Sedat babamız çıkıyordu mitinglere. AKP için konuşuyordu. Diyordu, oluk oluk kanlarını onların diyor, diyordu. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişcesine oluk oluk kanları akacak. Allah! Allah! Allah! Allah! Öyle diyor, sen biliyor musun sen bunu? İzledin mi? Ee, biliyorum. Bir de şey, ne diyorlardı? Evrim, şey, e, Sedat Peker şey diyordu. Evrim teorisini. Evet. O da var. O, o bir benim en sevdiğim lafı. o. Sağ evrim, Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ en çok sevdiğim Sağ Sağ Allah! Allah! Allah! Allah! Allah Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ Sağ da Sağ Sağ Adıbas Sultan'ın her zaman önceliği var Adıbas Sultan'ın. Ben koskoca amcının budla. Bir maç daha yavaş ızlanıyor, daha yavaş duruyor. O adam olsun, ya şey olsun ki dikkat etsin kendisini. Değil mi? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Haksız mıyım? Tabii, aklısın. Aklıyım tabii. İşte yani. Aklıyım tabii böyle işte yani geçmişte biz aldatılmış olabiliriz yani biz aldatılmış olabiliriz ama eyvah malda yüzde bir hasar var dosyada yüzde sekiz hasar var ama iyi bak bu mercedes benz geliyor yolda tamir ediyor aracı içi para dağılmıyor görüyor musun tabiii çünkü neden çek bir duman, çek bir nefes altında mercedes o Escoda'da. Çek bir duman dedi çektim nefes. Ortumda bir Mercedes. O, o Skoda'da fik siyahsın. İşte fik Skoda, Skoda servisine alasın. Aracını düzelsin. Yani ağla mısın yani? Ağlama. Evet birazcık belediye belediye iş çıkarttık. Belediyeyi kızdık. <gülüyor> Gel ama ne